3 madeni parayı attığımızda sadece ikisinin de tura çıkmasının olasılığı nedir? Bu olasılığı daha iyi anlamak için başlangıç olarak 3 tane madeni parayı havaya attığımızda paralar yere düştüğünde oluşabilecek tüm olasılıkları düşünmeliyiz. Tüm paralar yazı gelebilir. Yazı yazı yazı. Ya da yazı yazı ve tura çıkabilir. Yazı tura yazı çıkabilir. Yazı tura tura, tura çıkabilir. Tura yazı yazı çıkabilir. Turan yazı tura çıkabilir. Tura tura yazı çıkabilir. Son olarak da hepsi de tura çıkabilir. Buradaki hepsi tura olabilir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olası sonuç vardır. 8 tane olabilecek sonuç. O zaman, bu sonuçlardan kaç tanesi sadece 2 tane tura çıkma sonucunu sağlıyor? Bir inceleyelim. Olmaz, çünkü hepsi yazı. Bu bir tura, bir tura, o zaman burada 2 tane tura var. Bu bir tura, burada 2 tane tura var. Burada da 2 tane tura var. Burada da 3 tane tura var, yani bu sayılmaz. Demek ki sadece 2 tura olan 3 tane sonucumuz var. O zaman, tüm turaları daha düzgün bir şekilde belirteyim. İki tura gelmesinin olasılığı. Bu noktada, sorulan soru da çok önemli değil. Çünkü, eğer tam olarak ifade edemezseniz, üç tane turanın çıkması da sayılabilirdi. Ama sadece iki tura istenliği belirtilmiş. Üç tane turanın olduğu durumu saymıyoruz. O zaman, sadece iki tane tura çıkmasının olasılığı, 2 tura üç farklı seçenekte vardı. Bu sayının, yani üçün, Toplam sonuçlara yani 8'e bölümü olur. Yani 3 bölü 8'dir. O zaman olasılık 3 bölü 8'e eşittir. Bitti.